Kime vereceğiz? Bilmiyor musunuz? Bilmiyoruz. Merak ettiğiniz için soruyoruz. Yani sokana mı vere? verelim? Cumhurbaşkanı adayınız kim? Herkese. Herkese. Siz de? Herkese. Herkese inşallah. Ulan belirsi şu anda. Siz Sence? Soruyorum. CHP. CHP. <gülüyor> e sizin de kim? kime? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. CHP. Bence CHP. Oyunuz kime? KDP. KDP'de başka var mı? Bunu seçiyoruz. kime? Alabilir miyiz? AK Parti. Diyor. Oyunuz Recep Tayyip Erdoğan. Milletvekilinde de MHP. Teşekkür ederim. Bu oyunu kendime vereceğim. Peki, Kim kime? Kemal Kılıçoğlu. Siz? Kemal Kılıçoğlu. Bülentvekili MHP. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıç. AK Parti. Oyunuz Kılıçdaroğlu. Haklısın. Nasıl taranın acı? Oy, nasıl taranın acı? Nasıl taranın? Ben benim. Sahiden baba zaten? Demet, orsade zaten. Kim bilir zaten yok. Sadece var. Şimdi adaylar için mesela demir taş yok ama kimler? Burada ki sahade projede aday daha aşer zaten. Ondan sonra işe gelsin. Oy nasıl gider? Tabii ki. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Oyununuz kime? Kime, kelime vereceğim. Merhabalar, oyunuz Anlamadım. kime? Kime nasıl biliyorsun? Peki, siz kime vereyim? Bence HF'ye Merhabalar, oyunuz kime? Biz bilmiyoruz, her zaman. Teşekkür oyunuz kime? Karaksız. Siz de karaksız. Aynen karaksız. Seçim günü karar verin. Peki, çok teşekkür ederiz Yüge bin Merhabalar, oyunuz kime? <gülüyor> Oyum. Demokrasiye, adalete. Ben memurum. Konuşamıyorum. Abi biz bizim belidir, o ekime vereceğimize gerek yok. HDP'ye vereceğiz. HDP yok, o o birine vereceğiz, ne diyorsun? HDP, teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Sağ olun. Ama, ki, ma, fa, ki, o ben de, ben de, ben de, ben de, ben de, ben de, ben Na Korem'de <gülüyor> zorunlu <gülüyor> değilsin Korem'de. Merhaba. Oyumuz Selahattin Demirtaş'a. Selahattin'i mi yok yoksa adaylar arasında? Biz şeye vereceğiz, CHP'ye vereceğiz. Ha ee, ben de. de ben memurum konuşamıyorum. Ha. Oyunuz kime? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Peki çok teşekkür ederiz. Daha gel. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> İnşallah diren diren kazanacağız. Evet. Oyunuz kime? Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Sonuna kadar. Benim oyum kime? Herhalde. Benim oyum değil, benim canım Selahattin taşa kurban olsun. Benim oyum hırsızlara değil bak. Sayın Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı'nı veriyorum. Ben bu hırsızları da nealletliyorum ve dekaniyorum. Oyunuz kime? Oy Mavi sen bilmiyorsun kime, oy benim benim. Oyunuz Bana kendi, kendime veriyor. Arabalar. Merhaba. oyunuz kime? Daha belli değil, kararsızım. Ama büyük ihtimalle AK Parti Allah baga fatihir. Haydi oyuz kime? Oy. daha kıss. Merhabalar, oyuz kime? Oy yok. Yok oyunu oynayamaz. Buzluğuma göre İsim söylemem gerek, gerek değil mi? mi ama yine bizim için hayırlı olanı alacağız. Oyumuz sonuna kadar Demirtaş, HDP, şuan. AK Parti. Kıza Oyun Kıza HDP. Tam düştü. O yok, Tayyip'e yok. Herkese var ona yok. Biz Hadeta. Ana şükürler olsun. Biz de cehaf. Oyunuz kime? Oyumuz Hadeta. Oyunuz kime? Oyumuz. Ya oyumuz belki Bataro'cu. Kim Naika ona oyunu veriyor? Merhabalar, oyunu Hedef. Azebdukla. Kim veriyor? Evde Hakkıyam, nadi hava cihaz. Selam emin olun, oti tazim. Çor hayvan muhafzada olalım, Suud korbyan adım, leddisi azabedim. Hedef. Hedef. Akba. Hedef. CHP. BDP. BDP. Ben adına veriyorum. Selahattin. Hedef. Oyununuz kime? Biz memuruz yani. Teşekkür ederim. <gülüyor> oyunuz kime? Vallahi. Merhabalar, oyunuz kime? Merhabalar, <gülüyor> <gülüyor> oyunuz kime? Teşekkür <gülüyor> ederiz. Siz akvah <gülüyor> aslında. Tamam ah, almıyordum. Ben de. Oyunuz kime? Kevallık maçıları Demirtaş. Oyumu şu an belli değil. Şu an belli değil. An. Oyunuz kime? Önümüz tabii başkan. Ben ben Erdoğan'a vereceğim. Hedefler. HDP. Köylüler onlar. Kim bize iş yatırırsa ona kılıçlar oyunuz kime? Tabii ki Selin abi Hedefler. Rusya'ya kime? parti, tab